Hocam çok ileriyi gören e, ve öngörüleri her zaman e, çıkan bir insandı. Cenab-ı Hak rahmetini bol eylesin. Ben hocamla tanıştığımda e, memuriyette 6. yılımdı. Orada e, biz tabii ki ondan sonraki hocamla tanıştıktan sonraki hayatımızın şekli onun bize tavsiyeleriyle şekillendi. Tavsiye etmiş olduğu şeylerden mesela bir tanesi şuydu evladım hepinizin ehliyeti mutlaka olsun hepinizin diploması olsun ve e, ben ondan sonraki e, hem e, kursa gidip ehliyet aldım. Hem de ondan sonra tekrar işte işletme fakültesini bitirdik. Elhamdülillah. Ve bunların daha sonraki hayatımda çok büyük de faydasını gördüm. E, mesela şunu söyleyebilirim. E, hocamın o gençler e, hitabesi vardı. Orada hakkınız olan hiçbir şeyi istemeyin hakkınıza da sahip çıkın, zira eğer hakkınıza sahip çıkmazsanız hakkınızla birlikte e, hakkınıza en büyük haksızlığı yapmış olursunuz. O beni çok etkiledi. Muhterem Hocam'ın bütün yapmış olduğu, yani Samsun'da yapmış olduğu konferanslar olsun, seminerler olsun onlar da hep e, yanında olduk. Hayatımızı ona göre tanzim ettik. Elhamdülillah e, bugünlere gelinceye kadar hep onun tavsiyeleri. Çünkü birebir kendi hayatımda da bana yapmış olduğu tavsiyelerin de neticelerini gördüm. E, millet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olacak olanlara göre yapmış olduğu tavsiyelerinde neticelerini gördük ama bir yıl sonra gördük ama on yıl sonra gördük Şimdi de inanıyorum ki Aynı şeyi Yine göreceğiz Görmeye de devam edecek Bir şeyde şu oldu ben bir vesileyle 2005 yılında İstanbul'daydım İstanbul'da işte Milli Ekonomi Kongresi olacağının Eee haberini aldım, duydum, yerini şeyle beraber Elhamdülillah o ilk yapılan e, konferansta iki gün Cevahir Otel'de e, çok daha şeyler öğrendik işletme fakültesini bitirdiğimiz olduğumuz için de tabii ki milli ekonomi modelindeki anlatılanları biraz daha yani normal bazen soruyorlar da diyorum ki ben Bakalım Mehmet Amca'dan az biraz daha fazla işte e, şeyleri e, değerlendirme yaparız. İşte ilk o söylemiş olduğu şey ki ben bunu çalışırken bazen hani banka memurlarını salıyorlar kredi kartı şu falan vermeye. O zaman da gelen arkadaşlara soruyordum. Diyorum arkadaş e, kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız mı? Evet diyorlar, ee dedim yanlış. E Tabii bakıyor adam, dedim ne bitti bu zamana kadar? Şaşırıyorlardı. Mesela diyordum, kredi kartı veriyorsunuz. E peki bu kredi kartının ekonomideki anlamı nedir? İşte anlatmaya çalışıyor şeyle beraber. Ya kardeşim diyorum, siz anlatmaya, anlatmaya çalışıyorsunuz ama, o öyle değil. Ne olduğunu siz de biliyorsunuz ama, o sizin okuduğunuz kitaplardan ben de okudum ama hepsini bu Milli Ekonomi modelinden sonra kalktım, şey attık, e, fikirlere çok önem veriyordu. En son e, Trabzon'da yanına gitti, ziyaretine gittiğimizde e, arkadaşlarla birlikte sohbet ederken tarımla ilgili haliyle biz meslek itibariyle tarımın bir bölümünde olduğumuz için bir şey söylemişti, ben de dedim hocam Milletin şunu bilmesi lazım ki Eğer siz insanları iki nesli topraktan ayırdıktan sonra üçüncü nesle daha hiçbir şey oraya dönmez Biraz daha böyle sohbet ettik Dedi ki evladım sen Bir şeyler hani bu konuda biliyorsun, estağfurullah hocam dedim Döndü bana dedi ki oğlum dedi tevazuya lüzum yok Sen Mesleğin icabı olsun veya şeyle beraber bu konuyu anlaşıldığı konuyu biliyorsun. Onun için bundan bizim istifade etmemiz lazım. Ki, milli ekonomi modelinin ve sosyal devlet kitaplarının e, tam sekiz kere Samsun'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Ankara'ya yanımda taşıdığım imzalatmak için en sonunda Trabzon'da gece döneceğimiz zaman da kitapları elimde gördü. Evladım dedi. Galiba sen kitapları imzalatacaksın <gülüyor> ve e, o kitapları da kendileri kendilerini imzalatmıştım. Bir de şöyle bir şey şimdi aklıma geldi. E, ben çalışırken bu zamanlarında İcmal dergisinin birinci Belge 1'den itibaren birinci baş yazılarını bir e, bizim ofisin vermiş olduğu bir not defteri vardı. Ona yazdım, 70. sayıya kadar tüm e, makalelerini, başyazılarını yazmıştım elimle. Bir gün Samsun'a geldikleri zaman da e, onu da kendilerine gösterdim. Aldı şeyini okudu, hani malum Adem'deki tecelli olan kısmını ve arkasına imzasını attı tarihini de sen koy dedi. Ve yazdığı da şuydu şeye, Baki Hüdaya emanet olunuz. e dedi bunu Hacı Mustafa Hayri Öğüt Hazretleri'nin mektuplarında son yazmış olduğu cümleymiş. Onu da orada öğrenmiş olduk. İşte, böyle Cenab-ı Hak bırakmış olduğu, e, emanetlerini emanetlerine sahip çıkmayı bizlere nasip eylesin diyor.